Biliyorsunuz geçen hafta açıklama yaptık. Geçen hafta 500 yataklı eğitim araştırma hastanemizin ihalesi yapıldı. İşte bu kesinleşme süreçleri var. Kesinleştikten sonra inşallah 1 ay 2 ay içerisinde temeli atılacak. Ee, şu anda zaten mevcut olan tıp fakültesi devam ediyor. 4. sınıf öğrenci şehirde eğitim öğretimine devam ediyorlar. Burası da kurduktan sonra oraya geçecekler. Şu anda tıp fakültesi ile ilgili eğitim araştırma hastanesi ile ilgili bir sıkıntımız yok. Yakında inşallah 1-2 seneye kadar bitirip ve memleketimize, bölgemize hizmet edecek. Tekstil kent ilgili de şu anda tüm merkezde, ilçelerimizde, beldelerimizde inşaatlar hızla devam ediyor. Bir kısmı yerlerimize inşaatlar bitti. Yatırımcılarla bazılarıyla anlaşma yapıldı. Bugün bile e, yine İstanbul'dan gelen iki tane firmamızla görüşmeler yaptık. E, gayet olumlu geçiyor. Şu anda yatırımcılar çok büyük bir haber gösteriyor Sirteki e, e, bu teksilik ilgili. İnşallah yakın zamanda da bu işçilik ilgili çok ciddi bir neşte vurulacak. Tahminimce bir seneye kadar 5-6 bin insan bu teksiklilerde islam edilmek suretiyle yine bir nebze olsun is inşallah azaltacağız. Kentsel ee, dönüşümle de ilgili aynı şekilde zaten süreci biliyorsunuz. Bir seneden beri devam eden sürecin sonuna yaklaştık. Şu anda e, ev sahipleriyle işçiler sahipleriyle bir ön görüşmeler yapıldı, ön imzalar alındı. Şu anda halk memnun, vatandaş evini vermekten imtina etmedi. Hiçbir şekilde de bir olumsuzluk yok. Her şey güzel gidiyor. Tahminimce bir iki kadar da orada ilk kazmalar vurulacak. Bu ilk etap daha sonra ikinci etap, üçüncü etap olarak da SİİT'in bu kökleşmiş sıkıntısını inşallah 2-3 yılda bitireceğiz. Şu anda zaten SİİT'e e, gözle görüyoruz çünkü bir e, hareketlilik var. Biz şu anda kamu kulu çoğunu memleketimize, milletimize hizmet eden tüm e, her şeyi vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet etmesi için değiştirdik. Şu anda değişmeyen iki tane kurumumuz var. Ondan da ihalesi yapılmak üzere zaten Çevre il Müdürü'nün binası ihale çıktı. Bir gençlik sporunda teklifi yapılmış. Bunun dışındaki tüm il binaların hepsi, kamu kuruluşun hepsi değiştirildi. Şu anda tarım e, bitmek üzere. Kültür Bakanlığı ikinci katı çıktı. Kültür ve Müzesi bitmek üzere. Yani burada yapılması gereken ne varsa hepsi yapılıyor okullarımız inşaat halinde. Daha önce yine pandemiden geciken ve fiyat güncellemesinden dolayı 4-5 tane okulumuzun projesi durdu. Ona da geçen hafta onaylandı. Yine ihale edildi. Anadolu Sesi işte bugün sabah oraya uğradım, dördüncü kata çıkmış. Yani diğerleri de aynı şekilde polis, amca, fevzik yapmak hepsinin ihalesi yapıldı. Yani bir iki seneye kadar tüm bunların inşallah hepsini bitirip memleketimizin ve milletimizin hizmetine sunacağız.